Filmin inşası açısından görüşlerine, film yapış bişimine başvuracağımız en önemli isimlerden bir başkası da haliyle Eisenstein. Eisenstein filmde öykü anlatmaya karşı. Aksine filmde biz izleyici açısından onun zihninde belli bazı şokları yaratmalıyız ve anlatmak istediğimiz, varmak istediğimiz sonuca izleyici kendisi varmalıdır diye düşünüyor. Kısacası bir A görüntüsünü Devamında da B görüntüsünü koyduğumuzda sonuç AB etmemeli, aksine iki görüntünün çarpışmasıyla beraber izleyici C sonucuna kendisi varmalıdır diye düşünüyor. Buradan da hareketle ister görüntülerin üretilmesinde ya da dizilmesinde bir tercihte bulunmamız gerektiğini söylüyor. Sanatı zaten işlevsel yapan da bu tercihtir diye söylüyor.